Kamu Güvenliği Teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemlisinin merkezlerinden biridir. Benim teşkilatımda sızma, sızıntı, ihanet gibi kelimelere yer yoktur. Ben sadece teşkilatıma güvenmekle yükümlü bir devlet görevlisiyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şeref ve haysiyetini her şeyin ve herkesin üzerinde Artık gözüm üstünüzde. İlk hatanızda,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 benim karşıma geçip şansımın temsil ettiği teşkilatımla ihanetle suçlayacak kişi ya da klikleri diplomatik olmayan bir dille cevaplayacağımı bildir. Herkese görevlerinde başarılar dilerim. Sen bu kadar adamla musulu kerküğü nasıl alamadın şef? Almak mesele değil. kalmak mesele. Amerikalılar bu haritayı görseler Türkiye'ye çuval giydirirler. Türkiye'ye çuval giydirler de benim aslanlarımı Akkefen'den başkasını giydiremezler.